Primatlar ailesinden ve yakın ataları genellikle ağaçlar üzerinde hoplayıp zıplayarak ve avcılıkla ömürlerini geçirmiş canlılar olarak görme sistemi aşırı kuvvetli canlılarız. Yani ekstradan kuşlarınkinden farklı bir yönde evrimleşmiş. Çünkü kuşların görme sistemi keskinlik ve yakınlığa uyum açısından çok kabiliyetlidir ama biz de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 Onu da Mesela ben diyelim şimdi ekranda sana bakıyorum Hazal. Sana bakarken aslında etraftaki alanı neredeyse periferik yürüyüş alanı dediğimiz kısmı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 bakmak için çekmeye çalışıyor. Çünkü bakarsan güvende olacaksın. Gözü kapattığın zaman bu girdiği kapatıyorsun. Bu girdiği kapatınca beynin yaklaşık %30'unu oluşturan bir arazi, hatta kırkını oluşturan bir arazi baya baya bir tatil moduna geçiyor. Oradan devşirdiğin ekstra nöral enerjiyi insula gibi yerlerin vücudun içini taramasına, duyusal korteksinin vücudunun ayağından tepene kadar her tarafını duyumsamasına yönlendirebiliyorsun. O yüzden bütün işte meditatif geleneklerin hepsi bir şekilde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 Bağlamak isterim açıkçası. Hocam insan süper kahraman gibi ise de fark etmediği şeylere fark etmeye başladığın güzel bir duygu. Aynen öyle. David Eagleman bunun işte ceketlerini falan yapmaya çalışıyor. Duyuları arttırmaya çalışıyor mesela ama ya yani bir gözünüzü kapatın, 5 dakika ayırın. O kadar pahalı ekipmanlara gerek kalmadan böyle X-Men duyularına sahip olmaya başladığınızı göreceksiniz. <gülüyor>